Evet Özgür Çetin, Mobil Dünya Kongresi'ndesin şu anda, Barcelona'da. Nasıl atmosfer? Seneler sonra gerçekleşti herhalde yani iki sene mi oldu, üç sene mi oldu? Bayağıdır pandemiden ötürü gerçekleşmiyordu. Şimdi şöyle Osman, evet tam iki sene oldu. Şu anda basın odasındayım etrafta, basından çeşitli arkadaşlar var. Burada oturup işte haberlerimizi yazıyoruz, videolarımızı aktarıyoruz. Söylediğim gibi tam iki sene oldu. İki senede biz buralara gelmiyorduk ve ee, hatta 2020 yılında vizemi aldığım halde iptal olunca falan gelememiştik. Şöyle söyleyeyim, bu sene e, tabii ki pandemi dönemine göre çok hareketli ama pandemiden önceki dönemi düşünürsek ona göre de biraz daha az hareketli bir fuar bizleri karşısında. Çok kalabalık değil ama yine de o havası ve e, özellikle de bu 5G tarafındaki firmaların katılımıyla ciddi bir yoğunlukta var. Yine söylediğim gibi pandemi zamanına göre bayağı kalabalık ama Pandemiden önceki döneme göre ise çok da fazla kalabalık olmayan bir grup var burada. Hem basından hem de katılımcı tarafından. Aslında onu soracaktım. Markaların ilgisi nasıl diyecektim. Ben sonradan şey yaptım aslında büyük oranda söyledi. Ama mobil taraftaki markalarda herhalde çok fazla böyle etkileşim yok. Çok fazla ürün tanıtılmadı galiba değil mi? Ya şöyle aslında bu ortamda Medveci ile alakalı değil aslında. Biraz biliyorsun son dönemde özellikle fuarların eskiyesini, Eski ilgisini kaybettiği, eskisi kadar ilgi çekmediği çok konuşulan bir şeydi. Yani pandemi olmadan önce de bu çok konuşuluyordu. Pandemiyle ile beraber aslında birçok marka kendi etkinliğini yapmaya da başladı. Mesela burada şimdi Huawei var. Türkiye'ye gelmemiş bazı modelleri tanıttı ki biz onları ben size video olarak attım mesela P50 paket modeli var. Tanıtıldı ama Türkiye'ye gelmedi. Bir tane e, saati var. E, kan basıncını ölçebilir, tansiyon ölçebildiğim. Türkiye'de çok satar diye düşünüyorum ben saati mesela Onu tanıttı. Oppo 240 wattlık hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Bunlarla ilgili bir sürü de aslında şey yapıldı ama bunların hani hiç olmamış ya da hiç duyurulmamış şeyler değildi. Daha önce tanıtılan, duyurulan şeyler ki Oppo'nun bu şarj teknolojisini daha önce konuşmamıştık hiç. İlk kez burada tanıtıldı ama onun dışındaki her şey, mesela Samsung da burada, Böyle söyleyeyim Osman. Standında ne var, bir bakalım. Old falan mı? Ne var? <gülüyor> Yani o S22, modelleri var. <gülüyor> S22 modelleri var, zaten bunları tanıttık, konuştuk, hani yani birçok özelliği de, Çok böyle o zaman, hani olmak için orada gibi bir şey diyebiliriz yani. Evet ama ben şunu söylüyorum, burası özellikle Türkiye'nin çok ciddi katıldığı bir fuar. Türkiye'nin özel bir standı var orada, bir sürü bir girişim ve ufak tefek böyle ticaret odasının getirdiği şirketler Hı. var. Aslında ee, tamamını soracaktım. Var. Onu da söyle lafını keseyim. burada senin. Türkiye'den hangi markalar var orada? Şimdi ben stand olarak 5 gördüm. İstanbul Ticaret Odası altında birçok küçük biri ufaklığı markalar var. E, ne taşı var? Hani tam Türkiye'nin bir marka şu an Türkiye'de faal gösteriyor ama ZTE satın aldı biliyorsun. Çok büyük bir standı var bu arada ZTE'nin orada e, fuarda. E, ama şunu söyleyeyim, özellikle böyle çok 5G teknolojileri ilgili birçok yerli Türkiye'den de markalar var bu arada veya büyük yabancı markalar da var. Cisco var mesela. İşte şeyi gördüm, Intel'i gördüm. Microsoft'un standı var, kocaman bir standı var Microsoft'un. Bu ve benzeri böyle hem dev yabancı markalar hem de Türkiye'de işte Vestel zaten her sene geliyordu. Hem beyaz eşyası var, hem televizyonu, şusu, busunu da getiriyorlar. Bu gibi birçok marka da yine fuarda yerini almış durumda ama burası daha çok böyle onlar için iletişim kurmak, networking yapmak, işte yeni pazarlar açılmak için bir tüm e, Avrupa'ya açılmak için özellikle bir tahta olarak ve bir adım olarak kullanılan bir nokta MWC. Yani yine Türk markaları MWC'deki yerini almış diyebiliriz o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim hani dediğim gibi, pandemiden önceki döneme göre çok yüksek oranda bir katılım yok. Pandemide önce hmm. daha fazla katılım vardı. Onu da söylemekte fayda var ki bu sadece Türk markaları için değil, Türk olmayan markalar için de, yabancı markalarda da aynı durum söz konusu. Yine gelmişler, yine varlar ama çok büyük değiller. Çok e, alan dedim. Huawei çok büyük bir alan var. Söyledim az önce. ZTE'nin çok büyük bir alanı var. Cisco var, Microsoft var, Intel var, Qualcomm var. Bu gibi böyle markalarım var. Ama e, hani bir örnek veriyorum. Çok daha farklı markalar da zaman zaman katlıyordu bu fuarlara. Ama onlar tekrar değil. TCL mesela Türkiye'de hani katıldıklarını söyledi ama fuar alanında değiller. Başka bir yerde bir stand kurmuşlar. Orada ürünlerini vesaireleri tanıtıyorlar. Hani böyle bir durum söz konusu ama bence seneye. Tam hani pandemiden sonraki gibi bir dönem olacaktır. O dönem gelince daha eğlenceli olduğunu söylüyorum Fuara ama bu hayli güzel olmuş, onu da söyleyeyim. Peki gündeme dair bir şey sorayım. Hani böyle Rusya'dan firma var mı, Rusya'dan genel firmalara yönelik böyle bir ne bileyim protesto tarzı bir şeyler var mı? Öyle bir şey çarptın mı gözüne? Şimdi şöyle, çok fazla yok açık söylemek gerekirse. Yani Rusya konuşulan... Sesler, şeyler kulağıma geldi ama onlar muhtemelen ya katılımcı ya da basın mensubu var. Katılımcıdan kastettiğim başka markaların temsilcileri, bu restoran açmış olarak değil de görmeye gelenler var. Bir de tabi Barcelona'nın her yerinde e, Ukrayna'ya destek için işte sarı lacivert, bayraklar, işte ya da e, pankartlar, afişler filan yapılıyor. Hatta biz gelmeden bir gün önce, pazar günü, 20, biz 20, 28'inde geldim ben buraya, 27'sinde burada Barcelona'da çok büyük bir etkinlik düzenlenmiş e, Ukrayna Savaşı için. Ee, özel bir durum var mı? Açıkçası ben görmedim. Ama e, çok fazla Rus şirketin, çok fazla Rus markanın da olmadığını söyledi. İşte Kaspersky burada mesela onu söyleyeyim. Kaspersky var, onlar biliyorsunuz her zaman varlar zaten. Evet. Onlar burada var. hani özel bir e, tepki falan olmadı tabii ki normal faaliyetlerine devam ediyorlar ama çok yoğun olduğunu söyleyemem. Çok fazla ilgi yok diyorsun. Gerçi Kaspersky'e yani evet. hiçbir zaman çok fazla yoğun bir ilgi olmadı. Yani sonuçta ne yaptıklarını herkes biliyor. İnsanlar heyecanlanacak, evet. ne sunabilirler diye şöyle düşünüyorum. Çok bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Çok bir şey yok, evet. <gülüyor> Çünkü Peki, şöyle söyleyeyim. Buyur buyur. Osman. Şunu söyleyeyim şöyle. Şimdi bu fuar tabii ki bir son tüketici fuarıydı. Ve fuar deyince hepimizin şu geliyor. Hani yeni ürünler, şovlar, etkinlikler filan. Şimdi de diğer da aslında bundan biraz uzaklaştı. Daha çok böyle networking, iş büyütmek isteyen firmaların geldiği bir nokta haline gelmeye başladı. Çünkü... Mesela Samsung için burada bir etkinlik düzenlemek çok mantıklı değil artık ben, ee, onu da çok şaşırmıyorum. Kendi etkinliklerini kendileri düzenliyorlar, internet üzerinden yapıyorlar ya da fiziksel etkinlikler de yapıyor Samsung veya diğer markalar böyle biliyorsun. Hani fuara artık gerek yok çünkü fuar senede bir kere oluyor. Bütün bir yıl boyunca bir ürünü orada bekletip orada eğlansman yapmak çok mantık değil ama özellikle kurumsal tarafta çok büyük işbirlikler oldu. Mesela biz Türk Telekom ile gelmiştik buraya biliyorsun. Türk Telekom'un çok önemli iş oldu. 5G altyapıları ile ilgili, yeni teknolojilerle ilgili ama bunların tabii ki doğrudan doğruya hani son tüketici ilgili olan şeyler değil. Tabii ki biz hayatımızda kullanıyoruz ama hani bir telefon asma gibi bir şey olmadı mesela burada, öyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda yapan üreticiler vardı. Ben hatırlıyorum mesela ECO'da olsun, mobil dünya kopyalarında olsun. Ee, öncesinde işte tam e, etkinlik esnasında lansmanlar yapıyorlardı. Tanıtıyorlardı ama senin de dediğin gibi artık bu tarz tanıtımlar kalmadı. Peki son sorumu da sorayım sana. Seni böyle forda heyecanlandıran, vay bu çok güzel bir teknolojiymiş, ya bunu benden önce görmemiştim, bayağı böyle bu gelse işimize yarar dediğin bir şey gördüm ben. Ya aslında az önce söyledim, onun e, detaylarını çektim size göndereceğim. E, Huawei'nin bu tansiyon ölçen saati, ben özellikle yaşlılar için Türkiye'deki ve e, kronik hastalıkları olanlar için, tansiyonunu ölçmek zorunda olan için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Xiaomi'nin standında bir köpek vardı, bu Cyberdog diye geçiyor. Boston'da köpeğin çok benziyor. Onu da çektiğim gönderme. o kımıldamıyordu yani hareket etmiyordu Prototip olabilir biliyorsun. Çinliler seviyor böyle şeyleri hani koyuyorlar ama bir hareket etmiyor, duruyor öyle sadece. Öyle mal gibi duruyor affedersin. O hoşuma gitti. Bir de Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi, 240 wattlık tabii onu biliyorsun. Telefon da desteklemesi lazım. Öyle, telefon da yok şu anda bildiğim kadarıyla. Orada prototip olarak, prototip olarak gösteriyorlar. 9 dakikada işte telefon %100'e kadar şarj oluyor filan. Ee, hani o hoşuma gitti mesela ama tabi birazcık bunları sokakta görmek lazım. Huawei'nin saati benim hani bence bir numaralı şey oldu. Bir de çok fazla metaverse şeyi var burada hani böyle farklı farklı standlarda böyle metaverse ile ilgili etkinlikler düzenleniyor, çeşitli görsel şovlar yapılıyor mesela. Onlar benim ilgimi çekti ama yani son söylediğim bomba değil belki ama ilgi çekiyor, onun için söyledim. Peki bu Huawei'nin saati ile ilgili bir şey sormak istiyorum son olarak. Bu tansiyon ölçerken acaba hani kolda bir sıkma falan yapıyor mu bir basın? Yani çünkü yapıyor. Yapıyor. Yapıyor. Tansiyon aletleri şey yapar. Hani hava verir, tabii, sıkar falan. Mecburen çünkü onu ölçmesi için tansiyonu, yani kan basıncını ölçmesi için bir e, streslik sıkılık bir durum söz konusu. Bütün tansiyon cihazlarında öyle bir mekanizma var senin dediğin gibi. Ben onun e, Instagram hesabımıza yükledim mesela videosunu. Orada gösterdim e, altında böyle bir özel bir cep gibi bir şey var. Oraya e, hava basıyor. Saat biraz kalınsı bir saat zaten bu arada. Daha sonra o e, bastığı için bilek sıkıştığı için ve bileğinizi şöyle tutmamız gerekiyor şu şekilde. Tuttuğunuz zaman e, şeyinizi ölçüyor. Kan basıncınızı yani tansiyonunuzu ölçmüş oluyor. Peki Huawei bu saat hakkında bilgi verdik. mi? Pazarlaması tutuşur zaman satışa çıkacak? Bir yer kadar olacak falan. Şu e, Türkiye satılacak mı bilmiyorum ama Hı. bence satılır. Yani Türkiye ekibine sormadım açık söylemek gerekirse. Muhtemelen satılır ama çünkü tam biz Türklere has, has bir cihaz bu yani. Ha, ha, Tansiyon ha, hastası bizlere ölçeyim. göre. Heh, ölçeyim ben onu yani. Mesela güzel olur mu? Uzaktan da takip edebilirsin. Harika olur mesela. Hani yaşlılar için özellikle çok iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü bunu çok soran vardı. Biz videoları yapıyoruz mesela işte saat videolarında. Tansiyon ölçümü diye soran çok olmuştu. Sana da sormuşlardı, bana da sormuşlardı. Bugüne kadar yoktu. Yani Huawei'nin yok denizinden ama artık Huawei'nin markayla gelmeye başladı. Getireceğim ben hatırlamıyorum. Çok özel bir iki e, sağlık saatim vardı evet. ama onlar hani çok pahalı ve çok özel şeylerdi. Böyle herkese satılan harici alem de ben ilk kez görüyorum. Evet evet Huawei bu noktada gerçekten iyi bir hani kampanya falan da yürütürse bence de güzel işler çıkarabilir. Ve Özgür Çetin teşekkür ediyorum sana. Sana yeniden bağlanacağız önümüzdeki günlerde. Muhtemelen Mobil Diyar Kongresi'nin son gününde yine bağlanırız. Sana neler tanıtıldı neler tanıtılmadı, bu aradan beklentilerin karşılandığı mı, karşılanmadığı mı, onlar da son günde senden öğreniriz. Var mı senin söylemek istediğin son şey? E, selam ediyorum tüm ekibe. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.